Et var ama Zeytari'nin falme devam ediyor. Vakit de bordo ne kadar çıktı? Ve ayağını görmüş olması gereken men güzel bir vuruş. Dragon'da mermisini kaçırınca 3 vs 5